Aa, evet. <gülüyor> evet arkadaşlar, yeni videom hepiniz hoş. Evet arkadaşlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet, e, ikinci bölüme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Brawl Stars strateji oyunla yani. 14. kademede kalmıştık hemen şuradan. Guardlar, guardlar, guardlar, guard. Kendim bir an Tara sandım haberiniz var mı? Hani şöyle üçlü üçlü atıyor ya Vay güzel Güzel atış Neyse okey okey Şöyle hemen Yapalım Ne çıktı Mix Güzel okey Koyalım 14'e. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Dinamik de ama Dinamik deceğimiz ne yazık ki koyamıyoruz. Çünkü altın kart. Evet. 15. kademe için yine altın kart seçeneği kullanacağız. Dinamikte de de koyarız ona göre belki. Hadi bak. Piyonda geriye gitme ya. Ya, ya, ya, ya, ya Çok Üzgünüm çıktı. Neymiş bu? Piyonu dört adım geri getir. Bir harika çıksın. Şey yapacağım. Tamam. Piyonu dört adım geri. Bir, 2 üç. Üç tane kadem var burada mal. Dört tane nasıl gideyim geri? üç tane halinde. Tamam, seç. Çıkarttım anadan bir Leon, Leon, Leo! Evet. Güzel, güzel. 15. kademeye koyduk. Ve dinamikte dedi, dinamik de dinamikte de ciğimizi de 16'ya koyarım o zaman. 15'e koyacaktım da unuttum. 16'ya koyduk. Tamam, 17 için arıyoruz. Şuradaki bütün karakterleri çıkarttım yalnız ha. Dur. Nerede lan? Şu kutudaki Arkadaşlar bakın Leon'u şimdi çıkardık ee, şey Bibi var mı ya Yok Bibi yok Ama Leon'la kolt var yani Tamam Ondan dolayı birazcık daha avantajımdır Tamam devam edelim oynamaya. Bizim kitapta hız kaybetmek Poooo Poo po. Tipsiz Tamam <gülüyor> Altın kart seçeneği Hemen 19. 19 dermişim 18'miş İnersem dövermiş Tamam 18. kademe için altın kart seçeneği kullanıyoruz Eee hmm. Harika çıktı piyano piyano piyano dört adım ileri götür demiş Tamam piyano dört adım ileri götür Bir iki üç dört yine aynı yerde ama yazık Neyse tamam altın kartlarımız kalsın burada Normal kartlardan alıyorum yine. Şuradan dur. Şurada bir tane kart kalmış onu da alayım. Evet bu kadar var totalde. Neyse. Şey. Dur. Karıştırıyorum. Koy bunu arkaya. Onu da onun arkasına. iki tane. Bört tane birden aldım. Öne koydum. Şunu da öne koydum. Çektim bir tane arkadan ve Bu ne lan? Tara Gizikler olsun Olsun olsun güzel Gizemlileri severim ama Efsanevilerle kromatikler ile dert tutuyorum Yaş kromatik de efsanevi de kalan geçmişim <gülüyor> Tamam devam <gülüyor> edelim Devam devam tam tempo Devam devam tam tempo Ne çıktı Jessie bi' crawl, crawl, crawl, crawl, crawl, crawl neyse yes koyduk jesse'yi 19'a buna çektim bir tane piper nişancı yenge tamam piper'ı alalım ya bırakmış. koyalım 20'ye 21. kademe için altın kartları kullanıyoruz hemen gel Şöyle Çıkartıyorum aradan Seçiyorum bir tane Başlangıç noktasına geri dön Piyoncumuz Geri gitti maalesef başlangıç noktasına Bu, bu ya bu ya gerçekten yazıklar oldu ya Dört adım ileri girmişti ne güzel Yolunu kesiyorsun ne vereceğim? Bir. aracı bal yapar, bal yapar. Aramaya çıktı. Aramaya çıktı 21'e. Gel de şimdi 22. ritme geçin hemen kademeye. Tamam. Aa. Kal. Kal. Okay. Gal gal gal. Geçelim. Şeri. Okey. Şeri gelin sağlamdır yalnız. He. Yakından tabi. Evet. Uzaktan Leon gibi hasar veriyor arkadaşlar. Uzaklaştıkça daha düşük. Daha az hasar. Frank. Frank. Frank'i frank koyamayız çünkü. Anladınız. Bunlardan seçeceğiz. Altın kart. Yine. Seçelim. E. Eh. E e Çıkartıyorum aradan. Çıkardım Harika! Bir sonraki yıldız bulunan haneyi ilerle. Piyon direkt olduğumuz kademeye gelecek. 1 2 3 4 altı, 6 7 8 9, 10, 11, Evet. Piyonu sonunda ileri doğru geçittik arkadaşlar. Kurtuldum piyamcuk. Hadi Şanslısın yine. Neyse. Seçek bakalım. Son iki kademe kaldı Finisher. Şimdi bunları videodan sonra toparlamak ne uzun sürer. Ne uzun iş biliyor musunuz? Tamam tamam. Çıkartıyorum bir tane. Tamam. Ha. Çıkardım bir tane. Deryl. Lı lı Deryl çıktı. Tamam. Finişe sonuncu kademeye koyuyorum Hop Dururum Dururum Dururum KURURU ÇUKTULU Şaka yaptım şaka C çıktı arkadaşlar Cini de hemen koyuyoruz şöyle Evet böyle tamamladık 3 ee, tane efsaneviyle Geri kalanlar neymiş French Reis Crow race hangisi birbirini yer French kazandı evet Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim ee, Daha fazla böyle Brawl Stars oyun videoları Kart veya e, strateji videoları Gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup Videolarımı likelamayı unutmayın Buna basın ya da buna basın İkisinden birine basın Neyse bay bay